Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <gülüyor> Cenab-ı Allah gerçekleştirmekte olduğumuz bu lansman programımızı, bu toplantımızı en büyük hayırlara vesile kılsın. Yeniden Refah Partimizin, milli görüşün iktidarına, milletimizin İslam aleminin ve yedi milyar insanın maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olacak bir program olmasını nasip eylesin. Günümüz hayırlı olsun, toplantımız hayırlı olsun inşallah. Her şeyden önce çok değerli milli siyaset kurulları başkanlarımıza içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü bu programın gerçekleşmesine vesile oldular. Bu çalışmayı ortaya koyarak bu ilk yüz gün icraatları kitabımızın hazırlanmasına vesile oldular. Allah kendilerinden razı olsun. Tabii değerli milli siyaset kurulları koordinatörümüz Yunus Emre Taşçı Beyefendi ve milli siyaset kurullarımızın kurulmasında, koordinasyonunda, çalışmalarında büyük emeği ve katkısı bulunan Avukat Bayram Sakar Tepe Bey, siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcımız. Kendilerine de hususi olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Ellerine sağlık. İnşallah bu çok kıymetli icraatlar, projeler, çalışmalar, fiilen hayata geçirilmesi ve böylece milletimizin derdine derman olunması da mümkün olur, nasip olur. Tabii çok değerli genel başkan yardımcılarımız var. MKYK üyelerimiz var. Kendilerine teşekkürler ediyorum. Ev sahibimiz, kıymetli İstanbul İl Başkanımız Mustafa Doğan Bey, ev sahibi teşkilatımız, İstanbul İl Teşkilatımızın kıymetli mensupları, tüm katılımcılar ve tabii ki davetimize icabet eden, bizleri yalnız bırakmayan çok değerli basın mensuplarına hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden hepimizden razı olsun inşallah. <gülüyor> Rahmetli Erbakan hocamıza Cenabı Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Her zaman ifade ederdi. Derdi ki büyük tarihi olaylar yaşandığı sırada ne kadar büyük bir etki yapacağı, ne kadar tarihi bir olay olduğu fark edilmez. Ama yıllar sonra geriye dönüp bakıldığı zaman o olayın ne kadar tarihi bir olay olduğu, ne kadar önemli bir dönüm noktası olduğu daha iyi anlaşılır derdi. Bugün de burada milletimizin kurtuluş adresi olduğuna gönülden inandığımız bu iddia ile ortaya çıktığımız yeniden Refah Partimizin bu kurtuluşu nasıl sağlayacağına ilişkin projelerini resmi olarak dile getiriyoruz. Kamuoyuyla basın mensuplarıyla paylaşıyoruz. Bu bakımdan tarihi bir gün yaşadığımızı inanıyoruz. Bugünün kıymeti ve önemi zaman içerisinde bu toplantının kıymeti ve önemi zaman içerisinde daha da fazla gün yüzüne çıkacaktır. Tabi burada ilk 100 gün icraatları kitabımız var. Bir yandan yeniden Refah Partisi olarak bu teknik çalışmaları, ilmi çalışmaları yaparken bir yandan da bu çalışmaların bir mana ifade etmesi yani uygulanıp da milletin derdine gerçekten derman olabilmesi için gereken saha çalışmalarımızı, halkımıza ulaşma çalışmalarımızı çok güçlü bir şekilde sürdürdük. 4 sene önce yeniden Refah Partimiz 23 Kasım 2018'de kuruldu ve aradan geçen 4 senede 300 bine yakın resmi üye, 100 bine yakın sandık baş müşahidi, binlerce köy ve mahalle teşkilatı, 81 il 900'den fazla ilçede ana kademe teşkilat, yine bütün illerimizde gençlik ve hanım teşkilatları ve il ve ilçe kongrelerimizin bütün o illerin ilçelerin en büyük salonlarında en büyük katılımlarla icra edilmesi, seçime girme yeterliliğinin bir seneden kısa bir sürede elde edilmesi ve iki tane birbirinden muhteşem tarihe geçen genel kurul büyük kongrenin yapılması. Bir tanesi 17 Kasım 2019'da 40 binden fazla insanın katılımıyla Ankara Arena Spor Salonunda yapıldı birinci olan büyük kongremiz ikincisi daha da muazzam bir şekilde geçtiğimiz ay 6 Kasım'da yine aynı salonda 65 bin insanın katılımıyla gerçekleştirildi bu rakama dikkatlerinizi çekmek istiyorum bu rakam mevcut iktidar partisinin dahi ulaşamayacağı ulaşamadığı bir rakamdır bütün imkanlarına ve iktidar gücüne rağmen bugünün şartlarında mecliste grubu olmayan Medya desteği olmayan ve kurulduğundan beri çok da uzun bir zaman geçmiş olmayan bir parti olarak böyle bir büyük kongrenin gerçekleştirilmesi son derece muazzam bir olaydır. 1174 otobüs dolusu insan, 1500'e bin yakın binek otomobil ve üzerine bir de Ankara'dan kendi imkanlarıyla gelenleri eklediğinizde 65 bin rakamına ulaşıyorsunuz. Salonun içi ve dışı tamamen doldu. Daha da fazla bir izdihama istenmeyen olaylara yol açmamak için polis 10 binden fazla insanı gençlik parkına yönlendirdi. Salonun karşısındaki gençlik parkının içi doldu. Hatta orada bulunanlar, şahit olanlar ifade ediyorlar. Gençlik parkından Hacı Bayram Veli Hazretlerine kadar olan caddeler, sokaklarda da çok büyük bir yoğunluk yaşandı. Bütün bunlar Bugün burada ifade edeceğimiz kurtuluş reçetelerinin projelerimizin hayata geçirilmesi için milletimizin desteğini almaya yönelik çalışmalardır. Ve her zaman söylediğimiz gibi hem üye sayımız hem teşkilatlanma seviyemiz hem halkımızın teveccühü hem de tarihi iki tane büyük kongremiz yeniden Refah Partimizin iktidara yürüyen bir parti olduğunun en önemli göstergeleridir.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 makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımızla Türkiye'nin derdine derman olmaya hazırız elhamdülillah. <gülüyor> Burada yapacağımız sunum ilk yüz gün kitabımızdaki ifade edilen hususların aslında bir özetim ayetinde ve son derece önemli gördüğümüz konulara ağırlık vererek hazırlanmış bir sunumdur. Bir defa öncelikle Türkiye'nin en önemli problemi özellikle vatandaşın dar gelirli milyonların toplumun çok önemli bir kısmının en önemli problemi olan ekonomi konusunda başlamak istiyorum. Bir defa ekonomi ile ilgili yapılacak olan Biraz evvel gösterdiğim gibi bir yılda 150 milyar dolarlık kaynağı bulunabilmesi, bunu milli kaynak paketleri kitabımızda hangi adımlar atılarak ortaya konulacağını ifade ediyoruz. 150 milyar dolar yani bugünün parasıyla 2.8 trilyon lira yapı. zamsız vergisiz ve borçsuz bir şekilde bu kaynağın oluşturulması. Bununla beraber faiz giderlerinin ortadan kaldırılması. Bu sene devlet bütçesinden faize gidecek para 565 milyar lira. Bundan kurtulmak için ne yapacağız? Denk bütçeyi ve havuz sistemini hayata geçireceğiz. Denk bütçe ve havuz sistemiyle bu faiz giderleri giderek azalacak ve inşallah sonunda sıfır olacak. Bir senede 565 milyar liranın faize gitmekten kurtarılması sağlanacak. Köprü ve otoyol projeleri, hastane projeleri, Devlet garantili kamu özel işbirliği projelerine bu sene bütçeden ayrılan pay 100 milyar lira. 5 tane holdinge 100 milyar lira para ayrılmış. Ayrılsın bu işler yapılsın. Elbette ki hepsi lazım. Ama bu işler 1 dolarlık iş 10 dolara yapılacak şekilde verilmişse buna müsaade edemeyiz. Ve nitekim böyledir. Kütah Yazıfer 50 milyon euro maliyetli bir havaalanı 2044 yılına kadar firmaya 208 milyon euro ödeme yapılacak. Artvin Yusufeli Barajı Cumhuriyet tarihimizin en gurur verici eseri diye lanse ettiler. Evet elbette ki baraj yapılsın ama itirazımız nerede? 2013'te ihale edilmiş 486 milyon liraya bugüne kadar firmaya ödenen para 6.4 milyar lira. Efendim enflasyon var, döviz kuru artıyor her ne kadar işçiye, memura, emekliye, vatandaşa gelince bu hesapları yapmasalar da firmaya gelince yapalım. Peki bu hesabı yapsanız da yapmışlar. Ödenmesi gereken para bir buçuk milyar lira. Bir buçuk milyar lira nerede? Altı nokta dört milyar lira nerede? Beş milyar lira bir barajdan fazladan para ödenmiş. Üç milyar lira bir havaalanında fazladan para ödenmiş. On üç tane şehir Hastanesi için ödenmesi taahhüt edilen rakam 54 buçuk milyar lira bu şehir hastanelerinin maliyeti 12 buçuk milyar lira nereden çıkartıyorsun 12 buçuk milyar lirayı Cumhurbaşkanlığının yatırım vizyonu kitabı 2021 yılında çıkmış bir devlet Hastanesinin tam teşekküllü devlet hastanesinin yatak başına maliyeti 690 bin lira olarak o kitapta söyleniyor Hadi 1 milyon l olsun 133000 yataklı 14.000 yataklı şehir hastanelerinin toplam maliyeti 12 buçuk milyar lira 13 milyar lira Hadi 14 milyarlere olsun Hadi 20 milyarler olsun bu 54 buçuk milyarlara nereden çık Dolayısıyla bu imtiyazlı oldiklere giden haksız kazançların aktarılan paralarında buraya gitmekten kurtarılması kur korumalı mevduata bir senede 150 milyar lira para verilecek bu sene 92 milyar lirayı geçti kur korumalı mevduat için ödenen para Önümüzdeki sene 2023'te 150 milyar lira bunun da kurtarılması kurda istikrarın sağlanması bu uygulamadan vazgeçilmesiyle bu paranın da tasarruf edilmesi ve iktidarın yapmış olduğu aşağı yukarı yıllık 50 milyar liralık israfın sonlandırılması sayış daya tekrar çalışır hale getirilmesi, makam aracı saltanatına, makam uçağı saltanatına son verilmesi, birden fazla beş tane, yedi tane maaş alan bürokratlar saltanatına son verilmesi ve yıllık 50 milyar liralık israfında böylece önlenmesi. Yani israfı önlemek, kur korumalı mevduata giden paraları kurtarmak, imtiyazlı holdinglere giden paraları kurtarmak, faize giden paraları kurtarmak ve aynı zamanda Milli Kaynak Paketleri kitabımızda ortaya koyduğumuz kaynakların hayata geçirilmesiyle toplamda yaklaşık 200 milyar dolarlık bir kaynak elde edilmesi mümkün. Yıllık 200 milyar dolar bugünün parasıyla 4 trilyon lira yapar. Yerli ve milli kaynak borçsuz, zamsız, vergisiz. Ne yapacaksınız bu kaynağı? Bu kaynakla önce milletimizin rahat nefes alması için gereken adımları atacağız işçi, memur, emekli, çiftçi, küçük esnaf. Bunların alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması için gerekli adımlar atılacak. Bununla beraber de sanayi ve teknolojide, tarım ve hayvancılıkta kalkınmaya yönelik, ihracata yönelik, istihdama yönelik projelerimizi biraz evvel kitabını gösterdim. 81 ilimize yüzlerce refah projemizi yine bu kaynaklarla inşallah hayata geçireceğiz. Milli Görüş iktidarında özet ve net olarak ifade etmek gerekirse borç ve faize dayalı borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden vazgeçip bunun yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomi modelini inşallah hayata geçireceğiz. Tarımda bütün kotalar derhal kaldırılacak. Tarım ürünlerine devlet en yüksek tavan fiyatları verecek. Çiftçimizin vergi yükü hafifletilecek tarımda kullanılan mazot ve elektrikten hiçbir vergi alınmayacak. Bütün girdiler, çiftçimizin bütün girdileri devlet tarafından sübvanse edilecek ve bununla birlikte çiftçimizin tarım kredi kooperatifine ve Ziraat Bankası'na birikmiş olan borçlarının faizleri devlet tarafından silinecek ve yeniden refah iktidarında çiftçimiz mutlaka kredilerini faizsiz olarak alma imkanına kavuşacak. Tarımsal üretimin devamı için elzem olan traktör gibi tarım aracı gibi alet ve edevatlar, araçlar haczediliyor. Bunlar derhal sahiplerine geri teslim edilecek ve tarımsal üretim için elzem olan bu araçların haczı uygulamasına mutlaka son verilecek. Bu noktada diğer önemli bir konu 1999'da IMF ile imzalanan Standart Beyannamesi'dir. Bu Standart bayanlaşmasında tarımla ilgili maddelere baktığınızda akıl almayacak şeyler var. Tarımı desteklemeyin, tarım üretimi yapmayın. Çiftçiye sırtınızı dönün. Bu maddelerin özeti bu. Ve bu 99'da imzalanmış. Bunun tarımla ilgili olan uygulamaları halen daha 2022'ye kadar devam ediyor. Bu anlaşmanın bu maddelerini asla ve asla uygulamayacağız. Bunları ortadan kaldıracağız. Yerli tohum ve gübremizi, tarım ilacımızı üretmek için her türlü imkanı seferber edeceğiz ata tohumlarımızın yaygınlaştırılıp koruma altına alınması ve mevcut iktidar tarafından 2006 yılında çıkarılan tohumculuk kanununun lağvedilmesi, ata tohumlarımızın önünü kesen, GDO'lu ithal tohumların önünü açan bu tohumculuk kanunun lağvedilmesi ilk atacağımız adımlardan olacak. Dış mihrakların GDO'lu ürünler ve yapay et gibi insan fıtratını bozacak ve bozan ifsatlarına geçit vermemek, Tarım Bakanlığımızın en önemli hizmeti olacak. Ve yine her zaman söylediğimiz gibi Tarım Bakanlığımızı gerçekten milli hale getirip Bill Melinda Gates Vakfı'nın tasallutundan kurtaracağız inşallah. Yine kitaplarımızın içerisinde var. Devlet çiftçi ortaklığıyla dev tarım ve hayvancılık çiftliklerinin kurulması, Tarım ve hayvancılık üretimine en büyük önceliğin verilmesi, teşvik edilmesi, ülkemizin gıda ithalatçısı bir ülke olma konumundan kurtarılıp yıllık 100 milyar dolar tarım ve hayvancılık ürünü, gıda ürünü ihraç eden bir ülke haline getirilmesi için gereken adımların atılması. Bu noktada kenevir ekimine çok büyük önem veriyoruz. Kenevir devlet kontrolünde çok geniş bir alanda ekimine başlanacak bir dönüm kenevir 25 dönüm orman kadar oksijen sağlıyor. Bir dönüm kenevir 4 dönüm ağaca eşit kağıt çıkartıyor. Petrokimya ürünlerinin üretilmesinde petrole alternatif bir hammadde olarak kullanılıyor ve aynı zamanda da ilaç ve kozmetik sanayinde çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Muazzam bir ürün. Bunun Amacı dışında kullanılmasını önlemek bakımından devlet kontrolünde ekimini geniş bir şekilde sağlayacağız. Özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerimiz için bulunmaz bir nimet, çok ciddi bir istihdam ve gelir kaynağı olması mümkün. İşçi, memur ve emekli maaşlarına gelir gelmez %150 yüz maaş zammıyla işe başlayacağımızı ifade etmiştik. Bunu biz %50 olarak başlatmıştık Refah Partimizi kurduğumuzda. Ancak enflasyonun yüzde 170'lere yüz varması bizim de bu oranı arttırmamıza vesile oldu. Enflasyonun gerçek enflasyonun yüzde 170 yüz gıda enflasyonunun daha da yüksek olduğu bir ülkede bunun altında bir maaş zammının verilebilmesi düşünülemez. Işveren ne yapacak? Işverene de vergi avantajları haksız vergilerin kaldırılması, faizsiz kredilerin sağlanması, teşvikler ve bununla beraber alım gücünün refah seviyesinin artmasıyla onların satışlarının artmasıyla onların da yüzü inşallah güldürülmüş olacak. 54. hükümette bu anlattıklarımızın örnekleri, laboratuvar uygulamaları açık bir şekilde mevcuttur. Ekonominin çarklarını nasıl işlemeye başladığı, Türkiye'nin nasıl bir bolluk ve bereket ülkesi haline geldiğini bugün 85 milyon milletimiz de halen anlatıyor ve özlemle anıyor. D8 ülkeleriyle olan işbirliğimizi geliştireceğiz. İhracat gelirlerimizi arttıracağız. D8 nüfusu bir buçuk milyara yaklaşan bir pazar haline gelmiş. Muazzam bir pazar potansiyeli. Bundan en üst seviyede inşallah istifade edeceğiz. Yıllık 30 milyar dolarlık turizm gelirimizin yılda 100 milyar dolara çıkartılmasını hedefliyoruz. Özellikle tarih ve kültür turizmi, sağlık turizmi gibi alanların gelişmesi önceliklerimiz arasında. Bununla beraber esnafımızın vergi yükünü hafifletmek, yeniden refah iktidarının en önemli hedeflerinden bir defa stopaj uygulamasının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Dolaylı vergilerin oranının azaltılması, dolaylı vergilerin yani dar gelirliden, vatandaştan, geniş halk kitlesinden alınan vergilerin toplam vergiler içerisindeki oranının azaltılması, uygun seviyeye getirilmesi en önemli hedeflerimizden olacak. İş yeri kiralamalarında kira stopajı uygulamasına tamamen son vereceğiz. Araç alımlarında ödenen vergi aracın bedelinin yüzde ellisinden fazla olmayacak. Ticari araçların alınmasında vergi daha da düşük seviyeye getirilecek. Damga vergisi tamamen kaldırılacak. ARGE faaliyetinden sağlanan kazançlarda vergi sıfır olacak. Asgari ücretten temel gıda ürünlerinden hiçbir vergi alınmayacak. Gelir gelmez köprü ve otoyol geçiş ücretlerini yüzde 50 oranında indireceğiz. Özellikle taşımacılık lojistik açısından bu son derece önemli. Maliyetlerin düşürülmesi bakımından son derece önemli. Ne güzel konuşuyorsun, ağzın bal yesin. Bütün bunları oradan vergi almayacağım, buradan bir şey almayacağım. Peki ne yapacaksın? Onu ne yapacağımızı önce başında söyledim. Milli kaynak paketleri israfın önlenmesi, faize giden paraların kurtarılması, imtiyazlı holdinglere haksız yere aktarılan paraların kurtarılması önce bu imkanları, kaynakları ortaya koyuyoruz. Ondan sonra bu vaatlerde bulunuyoruz. <gülüyor> elektrik faturalarında elektrik harcaması dışındaki yükler tamamen kaldırılacak. Kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, haksız vergiler, Bunlar tamamen ortadan kaldırılacak. Bununla beraber yüksek katma değerli projelere destek bizim en önemli yarımız İHA gibi, SİHA gibi yerli otomobil gibi yüksek katma değerli projelere devlet desteğini en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bunların daha da artması ve çeşitlenmesi zaten yeniden refah iktidarının en önemli önceliklerinden olacak. Şirketlerimizin markalı ve yüksek katma değerli üretim ve ihracat yapmaları teşvik edilecek. Her türlü talep ettikleri destek en uygun şartlarda sağlanacak. Yeniden tesis edeceğimiz devlet planlama teşkilatı ve milli prodüktivite merkezinin belirlemiş olduğu kalkınmaya yönelik alanlarda en güçlü destekleri ve teşvikleri sağlayacağız. Ülkemizde üretilen orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin ÖTV'leri tamamen sıfırlanacak. Yani bu ürünlerin yurt dışından ithalinde bir ÖTV alınıyor. Bunun yurt içinde kalmaması ve yurt içinden temininin avantajlı hale getirilmesi en önemli önceliklerimizden olacak. Dışa bağımlı olduğumuz ham madde ve ara mamüllerini üretmek isteyen yatırımcılarımız devlet tarafından desteklenecek. Yerli üretimde yüzde seksen iki oranındaki dışa bağımlılık ortadan kaldırılacak. Şu anda Türkiye'nin sorunlarının en başında da bu geliyor. Türkiye'de yerli üretim diye yerli malı diye ürettiğiniz bir ürünü üretmekte kullandığınız hammadde malzemeyi yüzde 82 oranda dışarıdan getiriyoruz. Yani sizin yüz dolarlık ihracatınız otomatik olarak 82 dolar ithalat olarak yansıyor. Bu oranda dışa bağımlı hale gelmiş. Efendim döviz kurları yükseldi, ihracatçıların işleri tıkırında hayır, ihracatçılarla konuşuyoruz diyorlar ki ne tıkırında? bizim girdilerimiz de dövizle yüzde seksen iki oranında üretimde dışa bağımlıyız. E döviz kuru artınca bizim girdi maliyetimiz de artıyor zaten. Dolayısıyla işimiz tıkırında falan değil diyor. Biz yeniden refah iktidarında sanayimiz için üretimimiz için gerekli olan ve en çok ithal ettiğimiz ilk yüz ürünü tespit edeceğiz ve en çok ithal ettiğimiz bu ilk yüz ürünün yerli ve milli olarak üretilmesi için özel sektör devlet ortaklığıyla kollarımızı sıvayacağız inşallah. Yurt dışından ithal ettiğimiz enerji birimlerinin ödemelerinin mümkün olduğu kadar döviz cinsinden ayrılıp yerli üretim olan ürünlerle barter yapılması sistemine geçeceğiz. Bunların hepsine döviz cinsinden ödeme yapmak yerine mümkün olanları Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerle barter cinsinden ödemesini yapacağız. Takas sistemiyle enerjinin temininde bu sistemi getireceğiz. 81 ilimizde üretim ve istihdama yönelik 681 refah projemizin hayata geçirilmesi ve her zaman üzerine basarak ifade ettiğimiz gibi bu ülkede işsizliğin iyisinden eser dahi bırakılmaması en önemli hedeflerimizler olacak 10 <gülüyor> milyon toplam işsiz bir buçuk milyon üniversite diplomalı işsiz Doğuda Güneydoğu'da iki gençten bir tanesi işsiz Hayır Aynen milli görüş tarihinde ağır sanayi hamlesinde 76-77 yılında olduğu gibi yeniden bu hamleyle inşallah istihdamı sağlayacağız, işsizliği ortadan kaldıracağız. Yüzün üzerinde yeni organize sanayi bölgesi, serbest bölge ve teknokentin oluşturulması, özellikle teknoloji ve arge alanında çalışmak isteyen genç girişimcilere her türlü desteğin sağlanması, gençlerimiz için patent başvurularının daha kolay ve daha düşük maliyetli hale getirilmesi en önemli olarak ifade edeceğimiz hususlardan. Biraz evvel de söylediğim gibi tekrar ediyorum. Bütün bunlar nasıl olacak? Bütün bunlar önce biraz evvel söylediğimiz adımları atarak kaynak üretilmesiyle olacak. Bunları yaparken vatandaşın bir kesiminin cebinden alıp diğerine koymak, bir vatandaşın sağ cebinden alıp sol cebine koymak şeklinde değil kaynak üreterek, zamsız, vergisiz, borçsuz kaynak üreterek ve bu kaynağı milletimizin hizmetine sunarak inşallah bu adımlar atılacak. Tabii adalet konusu insanlığın saadet ve selametinin en temel iki unsurundan bir tanesi. Bir tanesi herkese refah sağlanması, refahın hakim kılınması. İkincisi de kuvveti değil hakkı üstün tutan bir adalet mekanizmasının tesis edilmesi. Biz yeniden refah iktidarında Güçlüyü haklı sayan değil, haklıyı güçlü kılan bir adalet mekanizmasını tesis edeceğimizi ifade ediyoruz. Bununla ilgili olarak da en öncelikli konu önce ahlak ve maneviyat prensibine bağlı nesillerin yetiştirilmesi. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Bakan hocamızın babası rahmetli dedem ağır ceza hakimiydi. Erbakan hocamız bize anlatıyor. Diyor ki geceliyim ben bir ihtiyaç için veya su içmek için kalkıyordum çocuktum. Bir bakıyordum gecenin üçünde dördünde sabaha kadar rahmetli babam ellerini arkada kavuşturmuş ortadaki koridorlarda yürüyüp bir aşağı bir yukarı düşünüyor. Sonra sonra aklım erdiği zaman dedi ki ertesi gün bir karar vereceğim mahkemede hakim olarak bu kararı verdiğimde bir kul hakkını çiğnemiş olur muyum? adaletli bir karar verebilir miyim diye sabaha kadar bu kararla ilgili düşünüyorum, gözüme uyku girmiyor diyorum. Işte böyle bir neslin yetiştirilmesiyle ancak güçlüyü haklı sayan değil, haklıyı güçlü kılan bir adalet mekanizmasının kurulması mümkün olur. Bunu yapmadan hangi kanunu, hangi sistemi, hangi düzenlemeye getirirseniz getirin hepsi insan faktörüne bağlı. Dolayısıyla sonuçta o iş insana dayanıyor. Adalete hakim kılmanız mümkün olmaz. Tabii yapılması gereken teknik konular da var. Bir defa İtalya'dan ithal ceza hukuku, Almanya'dan ve İsviçre'den ithal özel hukuk, Fransa'dan ithal idare hukuku hegemonyasına hukuk sistemimizde son vereceğiz. Bunlar 80 seneden beri, 70 seneden beri milletimize saadet getirmemiş, adil kararların verilmesine sağlamamış. Dolayısıyla bünyemize, değerlerimize, toplumumuza Yabancı olan bu ithal kanunların ortadan kaldırılması. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gazi meclisimizi güçlendirecek şekilde revize edilmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim ve yasama fonksiyonlarına yeniden işlerlik kazandırılması en öncelikli hedeflerimizler olacak. Ne yargının yönetenler üzerinde ne de yönetenlerin yargı üzerinde vesayetine müsaade edilmemesi. Hukuk politikamızın temel taşlarından Din, dil, ırk, gelir, düzey etmek sizin, herkesin kul haklarının teminat altına alınması. Kul hakkı bilinciyle ahiret öncelikli bir yaklaşımla adalet mekanizmasının ıslah edilmesi. Bir diğer hedefimiz yargılama ve tutukluluk sürelerinin kısaltılması. Suçluluğu ispat edilmeden 4 sene, 5 sene tutuklu kalan insanlı bir ömür süren yargılamalar, mahkemeler bir ömür geçtikten sonra suçsuz olduğu ortaya çıksan olacak, çıkmasa ne olacak? Bunların mutlaka ortadan kaldırılması için yargıda hedef süre uygulamasını etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Bu konuda çok büyük hassasiyet göstereceğiz. Yine yargı mekanizmasının hızlanması için uyuşmazlıkların çözümünde hakem, tahkim ve arabuluculuk mekanizmalarının kapsamının genişletilmesi, ve daha etkili bir şekilde uygulanması için gerekli adımlar atılacak inşallah. Bu konuda söylenmesi gereken diğer bir husus milletimize yeni, yerli, milli ve sivil bir anayasanın hazırlanması ve hediye edilmesidir. Mevcut anayasa 12 Eylül döneminin kalıntılarını barındırıyor. Bugüne kadar 20'den fazla kez rötuşlar yapılmış, yamalı bohçaya dönmüş. Bundan sonra artık Toplumsal mutabakatla ben yaptım olduğu anlayışıyla değil, toplumsal mutabakatla yerli, milli, sivil bir anayasayı inşallah hazırlayıp milletimize hediye etmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sağlıkta şiddet yasasının düzenlenmesi, kamuda ehliyet ve liyakate dayalı bir atama tayin sisteminin belirlenmesi, aile bütünlüğüne zarar veren uygulamaların ortadan kaldırılması, öğretmenlik meslek kanununun hak ve meslek itibarı gözetilerek yeniden revize edilmesi, özel sektörde çalışan öğretmenlerin taban maaşı uygulamasına geçirilmesi, EYT mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili düzenlemeler en acil şekilde inşallah ele alınacak ve çözüme kavuşturulacak. Yine iktidarımızın ilk yüz günü içerisinde yapmayı planladıklarımızdan bir tanesi emeklilerimize sendikalaşma hakkının verilmesidir. Pazarlık masasında milyonlarca emeklimiz maalesef yer alamıyor. Ve bundan dolayı da emekli maaşları olması gerekenin çok altında kalıyor. Bütün gelişmiş ülkelerde de pek çok ülkede de örneği olduğu gibi emeklilerin de çalışanlar gibi sendikalaşma hakkına sahip olmasını inşallah sağlayacağız. Diğer önemli bir mesele toplumumuzun kanayan yarası süresiz nafaka meselesi. Süresiz nafaka haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Nafaka süresi belirlenirken bizim iktidarımızda evlilik süresi ve boşanan eşlerin kusurları dikkate alınarak bu nafaka süresi belirlenecek. Nafaka miktarının tespitinde de müşterek çocuk sahibi olunup olunmaması, boşanan ayrılan eşlerin iş ve gelir durumları gibi objektif kriterler hesaba katılacak. Ne olursa olsun, ne kadar kusurlu olursa olsun, ne kadar maddi imkanı olursa olsun eşi ömür boyu nafaka ödeyecek. Bu adaletli bir yaklaşım değil. Kadını da mağdur eden bir yaklaşım. Bize mağdurlar geldiler. Ben eşimden ayrıldım. 6 ay bir sene evli kalmışım. Ayrıldım. On seneden beri nafaka ödüyorum. Şimdi başka bir hanımefendiyle evlendim. Çocuklarım oldu. E şu anda evlendiğim hanımefendinin ve çocuklarının rızkından kesiyorum. 6 ay bir sene evli kaldığım hanıma para gönderiyor. E şimdi burada kaç tane çocuğu ve bir başka hanımı da mağdur etmiş oldum. Bu uygulamayı dediğim gibi nafaka süresi ve nafaka nafaka miktarını adaletli ve objektif kriterlere dayanarak inşallah belirleyeceğiz. Nafaka alamayan ihtiyaç sahibi hanımlara destek olmak üzere devlet yardımı ve istihdam mekanizmaları devreye alınacak. Onlar da sahipsiz bırakılmayacak. Yine iktidarımızda ele alacağımız önemli bir husus yeniden Refah Partimizin üzerinde özellikle durduğu 6284 sayılı kanun yuvaları yıkan milyonlarca babayı ve çocuğu perişan eden, babasız bırakan faşist, feminist, ayrılıkçı bu kanunun ıslah edilmesi daha doğrusu ortadan kaldırılması son derece büyük önem arz ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nin bir uygulaması olarak uygulanan bu kanun. Hukukun temel ilkelerine aykırı, anayasaya aykırı, insan haklarına aykırı bu kanunun ortadan kaldırılması en önemli önceliklerimizden olacak. İktidarımızda kadın erkek ayırt etmek sizin şiddete uğrayanın mutlaka yanında olacağız. Ancak hiçbir vatandaşımızın da iftiraya maruz kalmasına, keyfilik yüzünden ceza çekmesine de müsaade etmeyeceğiz. Şiddete karşı olmak bizim inancımızın gereğidir. Bizim inancımızın temeli şefkat ve merhamettir ama sadece kadına şiddet değil, erkeğe şiddet de, hayvanlara şiddet de, doğaya şiddet de Bunların hepsinin cezalarını en ağır şekilde uygulayacağız ancak ispata, delile dayalı bir şekilde kimsenin iftiraya uğramasına, keyfiliğe kurban gitmesine mahal vermeden. Mevcut hükümet üzülerek ifade ediyorum LGBT derneklerine göz yummaktadır. 2007 yılında Türkiye'de ilk LGBT öğrenci derneği kurulmuştur. 2011 yılında hukuk tekniği bakımından bir onay yasası manasına gelen 6251 sayılı kanun çıkartılmıştır ve 2015 yılına gelindiğinde ülkemizde LGBT derneklerinin sayısı 22 olmuştur. Şimdi CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi bir LGBT merkezi açtı diye AK Parti kanadı demediğini bırakmıyor. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Bu merkezin açılmaması gerekirdi. Biz de kınadık ama e siz de iktidardasınız ve sizin onayınızla resmi olarak 22 tane LGBT derneği kurulmuş. Geçen gün Boğaziçi LGBT Derneği bir yazı yayınlıyor. Diyor ki internet üzerinden LGBT ürünleri satılırken 18 yaş üstü uyarısı oluyor. Halbuki LGBT hakkı çocukların da hakkıdır. Bu 18 yaş üstü ibaresini kaldırılması gerekir. Uluslararası hukuka aykırıdır, insan haklarına aykırıdır. 18 yaşın altında da LGBT olma ve böyle yaşama hakkı vardır. İşi bu noktaya getirmiş. E nasıl oluyor bu? Bu derneklere izin verilmiş. Bunun propagandası yapılıyor. Rusya kadar olamamışız. Rusya'da Putin bu işin propagandasını tamamen yasakladı. Okullarımızda çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği projesi adı altında burada anlatmaya bile çekineceğimiz bir takım konular derslere okutulmaya kalkışılmıştır. Biz yeniden Refah Partisi olarak elimizdeki bütün hukuki enstrümanları kullanarak gelir gelmez bu LGBT derneklerini kapatacağız inşallah. Bu işin propagandasının yapılmasına, meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tabii iç işleri komisyonumuzun biraz evvel başkanımızın da ifade ettiği çok önemli çalışmaları var. Bir defa gece gündüz, karkış demeden hizmet eden kahraman polis memurlarımız. Bizim iktidarımızda tüm memurlarımızın olduğu gibi polislerimizin maaşlarına da %150 maaş zammıyla inşallah işe başlayacağız. Emniyet güçlerimizin mesai saatlerini, çalışma saatlerini belirleyeceğiz. Mesai saat ve ücretlerini yeniden düzenleyeceğiz. İktidarımızda polis memurlarımıza tam 6-7 kez tayin getiren, aile bütünlüğünü doğrudan tehdit eden ve 2024 yılında yürürlüğe girecek olan 5306 sayılı yönetmeliği aile bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Bekçi kardeşlerimizin de beklentileri var. Bekçi kardeşlerimizin yedi yıl görev yapanlarının adil bir sınavla polis olmalarının önünü açacak düzenlemeyi inşallah getireceğiz. Biraz evvel içişleri politikaları kurulu başkanımız ifade ettiler. Itfaiyelerimiz görev başında hayatını kaybeden itfaiye personelimizin şehit sayılması için gereken düzenlemenin yapılması. Jandarma personelimizin özellikle Riskli bölgelerde görev yapanlardan başlamak üzere görev tazminatlarının arttırılması hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca kamudaki yardımcı hizmetler sınıfının tamamen kaldırılması ve çalışanlarının genel idare hizmetleri sınıfına alınması vaatlerimizden bir tanesidir. Kamuda çalışan 550 bin sözleşmeli personel, 120 bin taşeron işçi ve 50 bin geçici işçinin kadroya alınmasını inşallah yeniden refah iktidarında sağlayacağız. Yine sözleşmeli uzman çavuşlarımızın kadrolu hale getirilmesi inşallah vaatlerimizden bir tanesidir. Bunu da gerçekleştireceğiz. En cephenin en önünde çarpışan vatan için, millet için kolunu, bacağını kaybeden şehit düşen uzman çavuşlarımızın haklarının teslim edilmesi, kadrolu hale getirilmesi temel hedeflerimizden bir tanesi. 2000 yılı sonrasında emekli olanlar aylık bağlama oranlarındaki haksızlık nedeniyle çok büyük mağduriyet yaşıyorlar. Bu noktada bir intibak yasasının çıkartılmasını istiyorlar. İnşallah Milli Görüş iktidarında bu intibak yasasını hayata geçirip bu haksızlığı da ortadan kaldıracağımızı ifade ediyor. Tabii Milli Eğitim politikaları yeniden Refah Partisi olarak en büyük önem verdiğimiz konulardan bir tanesi geleceğimiz olan Türkiye'nin geleceğini inşa edecek nesillerin yetiştirilmesi son derece stratejik, son derece hayati öneme sahip. Milli eğitimde maalesef bugün baktığımızda velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin mutsuz ve umutsuz olduğunu görüyoruz. Velilerimiz neden mutsuz? Bir defa artan okul fiyatlarından dolayı, devlet okullarına yapmak zorunda kaldıkları bağışlardan dolayı. Geçen seneden bu seneye yüzde 300 yüz oranında okul masraflarının kırtasiye ürünlerinin fiyatının artmasından dolayı ve bütün bu emeğin ve masrafın sonunda evlatlarının aldıkları diplomaların hiçbir işe yaramadığını görmelerinden dolayı mutsuzlu. Biz eğitim alanında ve ekonomi alanında inşallah yapacağımız iyileştirmelerle velilerimizin sırtından bu yükü kaldırıp atacağız Allah'ın izniyle. Öğrencilerimiz mutsuz. Neden? İçi boşaltılmış. Temel değerlerimizden koparılmış. Dünya gerçeklerinden kopartılmış, diplomaları anlamsızlaştırılmış, değersizleştirilmiş bir eğitim sistemi yüzünden mutsuzla. 15 sene, 20 sene sabah erkenden çıkıp okula gidip ders çalışıp eğitim görüyorlar, diplomalar alıyorlar. Bu diplomalar işsizlik sertifikasından başka bir şeye yaramıyor. Biz gençlerimiz için istikrarlı ve günümüz gerçeklerine cevap veren bir müfredatı, bir eğitim sistemini hayata geçireceğiz geliştireceğimiz müfredat her zaman altını çizerek ifade ettiğimiz gibi koordinatörümüzün de biraz evvel ifade ettiği gibi hem bilimsel kalitesi yüksek hem de ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştirmeye yönelik bir müfredat olacak. Allah gani gani rahmet etsin Erbakan hocamız diyordu ki dünyanın en mükemmel bilgisayar programcısını yetiştirirsin. Dünya çapında bir adam olur. Bu ilmiyle gider internet üzerinden banka hesaplarını hackleyip kendi hesabına para aktarır. Dolayısıyla ahlaki ve manevi eğitimden ayrı bir teknik eğitimin, bilimsel eğitimin faydadan çok zarar getirdiğini görüyorum. Bu ilmi ilme sahip olmasa en azından bu zararı yapamayacağım. Dolayısıyla hem bilimsel kalite hem de ahlaki ve manevi kaliteye müfredatta çok büyük önem verilecek. Lise mezunu her gencimizin bir yabancı dili, üniversite mezunu her gencimizin de en az iki yabancı dili. En iyi derecede konuşmasına göre eğitim sistemi düzenlenecek. Ve yeni milli eğitim sistemimizde her genç evladımızın geleceğe güvenle bakabileceği bir meslek, zanaat veya sanat sahibi olması önceliklerimizden olacak. Üniversiteden mezun olan tek bir gencimizin işsiz kalmaması, üniversite diplomalarının işsizlik sertifikası niteliğinden kurtarılması son derece önemli ve bizim eğitim sistemimizde Mesleki ve teknik eğitime gereken ağırlığın verilmesi, meslek okullarının yeniden açılması da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bunun sağlanması için hem eğitimin niteliğinin, kalitesinin geliştirilmesi, uygulamaya yönelik bir eğitimin verilmesi hem de aynı zamanda tabii bu işsizliğin ortadan kaldırılıp istihdamın sağlanması için bu öğrencilerimize biraz evvel söylediğim 81 ilimize 681 projemizin hayata geçirilmesi son derece önemli. Bizim iktidarımızda öğrencilerin hangi alana yatkın olduğu erken dönemde tespit edilecek. Bu gelişmiş ülkelerin eğitimdeki başarısının en önemli sebeplerinden bir tanesi ve öğrenciler erken yaşta başarılı oldukları, istekli oldukları alanlara yönlendirilecek. Üstün yetenekli öğrencilerimiz, gençlerimiz ülkemizin en önemli cevherlerinden bu cevherleri bugün zamanında tespit edemiyoruz. Tespit edilse bile yabancı ülkelere kaptırıyoruz. Bunun önüne geçilmesi için üstün ve farklı müfredatlara sahip üstün yeteneklilere özel okulların açılması bu değerlerimizin erken yaşta tespit edilip burada kendilerine uygun eğitimin verilmesi sağlanacak. Özel eğitime ve rehabilitasyona ihtiyacı olan öğrencilerimizin haftalık ders saatlerinin arttırılması, milli eğitim politikamızın unsurlarından bir tanesi ve tabii biraz evvel de söylediğim gibi ilk öğretim ve orta öğretimde de okul öncesi eğitimden üniversite sonuna kadar milli ve manevi değerleri önceleyen bir eğitimin hayata geçirilmesi ve yine her zaman altını çizerek ifade ettiğimiz imam hatip liselerimizin, imam hatip okullarımızın ve ilahiyat fakültelerimizin taşıdığı manayla uyumlu hale getirilmesi de milli eğitimdeki en önemli hedeflerimizdendir. Öğretmenlerimizle ilgili sorunlar dört temel başlıkta toplanabilir. Bir tanesi sistemde istikrarsızlık. Öğretmen ve öğrencileri deneme tahtası haline getirmiş. Öğretmen bu değişen sisteme kendimi mi adapte olacak? Öğrencisini mi adapte edecek? Tam adapte olayım derken yeniden sistem değişecek. Böyle bir şey kabul edilemez. Biz inşallah istikrarlı bir eğitim sistem ve müfredatla öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi deneme tahtası olmaktan kurtaracağız. Ekonomik bunalım aldığı maaşla geçinemeyen Ek işler yapmak zorunda kalan öğretmenlerimiz verdikleri hizmete odaklanamıyorlar. İnşallah bütün memurlarımız olduğu gibi öğretmenlerimize de yüzde 150 yüz maaş zammıyla işe başlayacağız. Özel okullardaki öğretmenlerimize de taban maaş uygulamasını getireceğiz. Ailenin bir araya getirilememesi öğretmenlerimizin çok önemli bir sorunu. Ailesi başka ilde, kendisi başka ilde, eşi başka ilde, kendisi başka ilde gurbette olan öğretmenlerimiz yaptıkları işe odaklanamıyorlar öğretmenlik meslek kanununda yapılacak düzenlemelerle tüm eğitimcilerimizin aile bütünlüğünü de inşallah teminat altına alacağız. Tabii Şubat ayında yasalaşan ve öğretmenlerimizde büyük hayal kırıklığına yol açan öğretmenlik meslek kanununu hak ve meslek itibarını önceleyen öğretmenlik mesleğini stratejik meslekler kategorisine alan bir kanun olarak inşallah yeniden düzenleyeceğiz öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin talep ve beklentilerini inşallah bu noktada yerine getireceğiz. Yine milli görüş sözü olarak ifade ediyorum. Yeniden Refah Partisi olarak atama ve tayin sistemini mutlaka düzenleyeceğiz. Ehliyete, liyakate dayalı adil bir atama ve tayin sisteminin eğitim sisteminde hayata geçirilmesi son derece önemli ve ataması yapılmayan 150 bin öğretmenimizin de atamasının hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi için kollarımızı sıvayacağız, gereken adımları atacağız. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ortadan kaldırılacak. Bütün öğretmenlerimiz, bütün eğitimcilerimiz kadrolu hale inşallah getirilecek. Ve yine altını çizerek ifade etmek istediğimiz bir husus milli eğitimimizin milli olmaktan uzaklaştıran kaliteli nesil yetiştirmemiz önünde en büyük engellerden bir tanesi olan Fulbright anlaşmasını ortadan kaldıracağız. Milli eğitimi gerçekten milli hale getireceğiz inşallah. Hem ahlaki ve manevi değerleri yüksek hem de bilim ve teknolojiyle donanmış nesiller yetiştirilmesi ana hedefimiz budur. Taklit eden ve kopyalayan değil araştıran yenilik getiren ve icat eden nesillerin yetiştirilmesi ve bununla birlikte Söylenmesi gereken tüm bölgelerimizde doğusunu batısından ayırt etmeden öğretmen, kurum ve müfredat açısından bir standartizasyonu sağlanmaz. Çünkü bu noktada eşit olmayan öğrencilerin aynı sınavlara tabi tutulması çok büyük bir haksızlıktır. Öğretmen, kurum, teçhizat ve müfredat açısından Türkiye'nin tüm bölgelerinde standartizasyonu sağlanması en önemli hedeflerimizdendir. Yüksek öğretimle ilgili de kısaca birkaç hususu arz edeceğim. 200'den fazla üniversitemiz var. Dünyada ilk 500 üniversite sıralamasına çoğu zaman bir tane üniversitemiz bile girmiyor. Toplam patent başvurusu ve bu patentlerin ticarileştirilmesi gibi ölçütler bakımından 182 tane üniversitemiz sıfır çekiyor. E biz sayısıyla övünüyoruz ama üniversitelerin içinde bir şey yok. Bizim onda birimiz kadar üniversiteyle gelişmiş ülkeler bizim on mislimiz iş yapıyor. Dolayısıyla yüksek öğretimde çok ciddi bir bilimsel kalite ve Ar-Ge iklimi problemimiz var. Bunun çözülmesi en önemli hedeflerimizden bir tanesi olacak ve tabii 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de 1000 kişiden 95'i üniversite öğrencisi. Avrupa Birliği'nde bu ortalama 1000 kişiden 38 kişi bu kadar çok insanı üniversitelere yönlendirip, üniversiteleri açıp, üniversite öğrencisi yapıp bunlara gereken istihdam imkanını da sağlamadığınız zaman her sene işsizler ordusuna yeni yüzbinleri, yeni milyonları ekliyorsun. Dolayısıyla biz gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yeni üniversiteler açmak yerine mesleki ve teknik eğitime ağırlık vereceğiz. Üniversiteleri hem gerçekten bilim üretiri hale getireceğiz, hem de orta öğretimden başlamak üzere mesleki ve teknik eğitime ağırlık vereceğiz. Yüksek öğretimle ilgili söylenmesi gereken diğer önemli bir husus bölümlerin ve öğrenci kontenjanlarının ülkemiz ve dünya gerçeklerine göre yeniden teşekkül ettirilmesi. Gereksiz yere bir sürü bölüm açılmış içleri boş, kontenjanı yok, öğrencisi yok. Dünya kadar maddi külfete katlanılmış hayır. Ihtiyaca göre dünya ve Türkiye gerçeklerine göre bölümlerin ve kontenjanların revize edilmesini sağlayacağız. Ve tabii üniversitelerimizin çözüm üreten yerler olması için üniversite sanayi işbirliği, üniversite sivil toplum işbirliğine büyük önem vereceğiz. Üniversitelerimizin araştırma bütçelerinin paylarını merkezi bütçeden aldıkları payları arttıracağız. Akademisyenlerimizin gelir seviyesinin arttırılması, ders yüklerinin azaltılması en önemli konularımızdan bir tanesi olacak. Dayı, amca, yandaş rektör dekan ataması torpillerinin önüne geçilmez. Bütün atama ve tayinlerde ehliyet ve liyakate önem vereceğimiz gibi burada da bu konuya önem vereceğiz. Bizim iktidarımızda hangi görev olursa olsun o göreve dayısı olanlar değil hakkı olanlar gelip oturacak inşallah. Öğrenim kredilerinden hiçbir şekilde faiz alınmayacak. Bu kredilerin geri ödemesi genç okulu bitirdikten sonra değil, bir işe girip istihdam olduktan iki sene sonra başlayacak. Geçmiş dönemden kalan öğrenim kredisi faizlerini de devlet olarak inşallah silip sıfırlayacağız. Üniversite öğrencilerimizin yurt ve barınma problemleri için gerekli adımları atacağız. Biraz önce koordinatörümüz de ifade ettiler. Türkiye'de 4 milyon yüksek öğretim öğrencisi var. 690 bin yurt kapasitesi var. Dolayısıyla bu yetersiz kapasitenin arttırılması ve aynı zamanda kaliteli bir arttırımın yapılması önceliklerimizden olacak. Gençlikle ilgili söyleyeceklerimize geçmek istiyorum. Özet olarak ifade etmek gerekirse gençlerimizin kaliteli bir eğitim alması. Bilimsel, kalite, ahlaki ve manevi kalite. Bununla beraber bu eğitimin kitabi bilgiye, ezbere dayalı bir eğitim değil, uygulamaya yönük, gerçek hayata yönük, dönük, gerçekten meslek sahibi yapan bir eğitim olmaz. Bu mesleği o gençlere kazandırdıktan sonra onlara o mesleği icra edebilecekleri bir iş imkanının, istihdam imkanının sağlanması. Bu da yetmiyor. O işten elde edeceği gelirin tatminkar olması ve gelişmiş ülkeler seviyesinde en az olması. Bakınız koca elinden, teşkilattan bir kardeşimizin evladı doktor, tıp doktoru babasının başının etini yiyor. Ben İngiltere'ye gideceğim. Orada devam edeceğim. Niye yavrum niye ülkeni bırakıyorsun? Niye bizi bırakıyorsun? E babacığım diyor bugün gitsem ilk ay yedi bin sterlin maaş alacağım. 7000 bin sterlin 165 milyar lira yapım E bu daha da ilerlediği zaman 10 bin 15 bin sterlin olacak. Bu şartlar altında bu yetişmiş insanları bu donanımlı insanları Türkiye'de tutmanız mümkün olmaz. Dolayısıyla <gülüyor> bu dört husus çok önemli kaliteli eğitim, meslek sahibi yapan eğitim, o mesleği icra edeceği iş imkanı o işten elde edeceği gelirin konforlu bir hayat sürmesine yetecek bir gelir olmaz. Tabii gençlerle ilgili söylenmesi gereken diğer bir husus hali hazırda 18 yaşına girmiş ama iş bulamamış bir gencin zorunlu sağlık sigortası başlıyor. Asgari ücretin yüzde üçü kadar her ay bir ödeme yapılması gerekiyor. Gencin işi olmadığı için bunu ailesi yapmak zorunda kalıyor çok ciddi bir yük oluyor. Yeniden refah iktidarında işe girene kadar bu zorunlu sağlık sigortası primleri Gençlik Bakanlığı tarafından inşallah üstlenecek. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Gençlerimizin ilk ev ve araba alımlarında bedelin tamamı kadar faizsiz bir destek kredisi verilmesi hatta mümkün olursa uzmanlarla da heyetimizle de görüşerek bu ilk ve e, ilk ev ve araba alımlarında toplam bedelin bir bölü üçünün de karşılıksız olarak devlet tarafından karşılanması inşallah projelerimiz arasında yer alıyor. Gençlerimizin ilk pasaport başvurularından harç ve pasaport defter bedelinin alınmaması ve biraz evvel değerli kurul koordinatörümüzün de ifade ettiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi Gençlik Komisyonu haline getirip gençlerimizin sorunlarının <gülüyor> Ve bu sorunlarla ilgili çözüme yönelik tekliflerin yasama organına çok daha etkili bir şekilde iletilmesi inşallah sağlanacak. Gençlik Bakanlığımız bünyesinde manevi Kalkınma Genel Müdürlüğü'nü inşallah ihtas edeceğiz. <gülüyor> Gençlerimizin ahlaki ve manevi bakımdan donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için ailelerimizle ve gençlerimizle ortak projeler inşallah devletin öncülüğünde yürüteceğiz. Sağlık alanında söyleyeceklerimiz var. Bu alanda da yapacağımız en önemli hizmet Sağlık Bakanlığımızı Dünya Sağlık Örgütü'nün vesayetinden kurtarmak olacak inşallah. Çok sayıda skandallarla adı anılan ve arkasında Bilgeyes Vakfı gibi küresel bir takım mihrakların bulunduğu samimiyetinden çok büyük oranda şüphe duyduğumuz Dünya Sağlık Örgütü'nün adeta bir uluslararası Dünya Sağlık Bakanlığı gibi çalışmasına inşallah müsaade etmeyeceğiz. Sağlık Bakanlığımızı Dünya Sağlık Örgütü'nün vesayetinden kurtaracağız. Yerli, milli aşı ve ilaç sanayinin geliştirilmesi çok hayati konulardan bir tanesidir. Tıbbi cihaz ve malzemelerin yerli üretiminin sağlanması. Milyarlarca euro, euronun milyarlarca doların yurt dışına aktarılması söz konusu bunlar ithal edildiği için. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi, mesai ve nöbet sürelerinin insani şekilde yeniden düzenlenmesi ve yeniden refah iktidarının en önemli hedeflerinden bir tanesi. Bizim iktidarımızda devlet cinsiyet değiştirme operasyonlarının değil SMA hastası yavrularımızın tedavi bedelini karşılayacak. Işaret. Biraz evvel ekonomiyle ilgili bayiste de, de ifade ettim. 13 şehir hastanesini, 57 şehir hastanesi parasına yaptırmak manasına gelen şehir hastanesi anlaşmaları yeniden gözden geçirilecek. Milletimizin, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bunlar revize edilecek ve şehir hastaneleri sözleşmeleri kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılarak şeffaflık sağlanmış olacak, denetlenebilirlik sağlanmış olacak. Yeni şehir hastaneleri kurmak yerine şehir merkezlerindeki mevcut hastanelerin modernize edilmesini öngörüyoruz. Şehrin dışında ulaşım problemi olan, uzakta yer alan devasa şehir hastaneleri yerine hemen ulaşımı kolay olan ve şehir içindeki mevcut hastanelerin kapatılmaması, bunların modernize edilerek hizmete devam etmesi. Hedeflerimiz arasında koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, aile hekimliğinin kapsamının aile psikoloğu ve aile diş hekimini de içine alacak şekilde genişletilmesi, psikolojik destek özellikle son yıllarda toplumumuzun ve bütün insanlığın çok ciddi de ihtiyaç duyduğu bir husustur psikolojik bozulmalar çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Hem yaşanan olaylardan gelişmelerden hem ekonomik koşullardan dolayı. Dolayısıyla aile psikoloğunun da aile hekimliği içerisine dahil edilmesi büyük önem arz ediyor. Sağlık turizminin teşvik edilmesi, geliştirilmesi çok önemli bir döviz kaynağı. Hekimlik mesleğinin saygınlığını olumsuz etkileyen, temel mantığıyla bağdaşmayan, ne kadar hasta o kadar para manasına gelen mevcut performans sistemi eğer ıslah edilemezse ortadan kaldırılması sağlanacak. Hekimlerimizin aldıkları temel maaşların arttırılması ve böylece performans kaygısı olmadan çalışmaları inşallah sağlanmış olacak. Doktorlarımızın emekli maaşları en yüksek devlet memuru emekli maaşı seviyesine getirilecek. Ve doktorlarımızın özel muayenehane açma hakları da genişletilecektir. Engellilerle ilgili bahsimiz var. Arkasından da inşallah dış politikaya da kısaca değinerek sözlerimi toparlayacağım, huzurlarınızdan ayrılacağım. Hayatlarındaki bütün zorluklara rağmen canla başla mücadele veren engelli vatandaşlarımız tarihte en etkili hizmete 54. hükümet döneminde kavuştular. Bu konuda sorumlu olan Bakanımız Sacit Günbey, Profesör Sacit Günbey, beyefendi şu anda genel başkan yardımcımız yeniden refah partimizde bununla ilgili teferruatları en güzel bir şekilde kendisi aktarıyor. Yine aynısı olacak. Engellilerimizin yüzü yine milli görüşle yeniden refah iktidarında gülecek inşallah. Bununla ilgili olarak özel sektör ve kamuda yüzde üç olan engelli istihdam şartını yüzde altıya çıkartılması hedeflerimiz arasında iki katına çıkartılmaz. Çünkü Türkiye'de nüfusun yüzde on ikisi engelli konumunda bulunuyor. Yüzde on iki oranında nüfus içinde bulunan engellilerimizin istihdam oranında en azından yüzde altıya getirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra çalışanlarının yüzde doksanı engellilerden oluşan fabrikaların kurulması. Bu fabrikalar öncelikli olarak engellilerin ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin ürünlerin üretilmesine yoğunlaşacak. Ve böylece hem engellilerimiz sosyal hayata kazandırılması hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaları sağlanmış olacak. Engelli maaşlarının asgari ücret seviyesine getirilmesi, engelli vatandaşımızın muhtaçlığının belirlenmesinde ailenin toplam gelirinin değil engelli bireyin gelirinin esas alınması hedeflerimiz arasında. Her bakanlıkta engelli vatandaşlarımızdan sorumlu bakan yardımcılarımız olacak. Ve her bakanlıkta alınan kararların, süreçlerin engellilerimize uyumluluğu böylece inşallah gözetilmiş olacak. Üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde görme engelliler, işitme engelliler ve zihinsel engelliler öğretmenliği bölümleri yeniden ve ayrı ayrı olarak açılacak. Ve engellilerimizin eğitiminin önündeki engellerin inşallah kaldırılması sağlanacak. Tabii son olarak dış politikaya da değinmek istiyorum. Bizim için dış politika alanında hassas olduğumuz dört temel konu var. Bir tanesi ırkçı emperyalizmin, dünya siyonizminin projelerine karşı uyanık olmak ve bu projelere Türkiye olarak mani olabilmek. Ikincisi Kıbrıs davamızdır. Milli davamız. Üçüncüsü Kudüs davamızdır. Ve bununla beraber de İslam Birliği'nin D-60'ın hayata geçirilmesi ve İslam Birliği'nin öncülüğünde D-160'ın yani bütün ezilen ülkelerin bir araya toplanarak yeni bir dünyanın kurulması. Bu dört hususta milli görüş tarihinde merhum Erbakan hocamızın öncülüğünde çok önemli adımlar atıldı. Bir defa bize ambargo uygulayan Amerika'nın incirli güçsü kapatıldı. Çekiç güç kovuldu. Bununla beraber Amerika'nın Irak ve İran ambargoları delindi. İşte ırkçı emperyalizme karşı uyanık olmak ve planlarına mani olmak bu demek. 54. hükümette D8 kurularak İslam Birliği'nin ilk adımı atıldı. 54. hükümet süresince Filistin'de bir tane Müslüman kardeşimizin burnu dahi kanamadı. Türkiye'de milli görüş iktidarı oradaki İsrail'in çekinmesine ve bu faaliyetleri, bu eylemleri durdurmasına vesile oldu. Bununla beraber 54. hükümette Osmanlı Devleti'nden sonra ilk defa Filistin'e Türk Askeri Birliği gönderildi. El Halil kentinde. El Halil kentinde barışın, huzurun sağlanması için Türk Askeri Birliği gönderildi. Kıbrıs meselesi, Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirilerek bir daha tartışılmamak üzere sona erdirildi. Yani bizim hassas olduğumuz dört konu lafta hassas değiliz uygulamalarını da 50 senelik milli görüş tarihinde ortaya koyduk. Işte şahsiyetli ve onurlu dış politikadan kastımız budur. Böyle bir dış politikayı da makam ve rakam için değil Allah rızası için siyaset yapanlar ortaya koyar. Amerika'dan korkan, koltuğunu kaybetmekten korkan, iktidardan gitmekten korkan siyasilerin devlet adamlarının bu adımları atabilmesi mümkün olmaz bize göre Kıbrıs sorunu 1974 Barış harekatıyla sona ermiştir bundan sonra yapılması gereken Kıbrıs'ın küresel ölçekte tanınması için gereken adımların atılması çalışmanın yapılması ve Kıbrıs'ta maddi ve manevi kalkınma hamlelerinin acil bir şekilde yerine getirilmesi Kıbrıs'ın Türkiye'den giden paralarla değil kendi emeğiyle kendi alın teriyle kendi üretimiyle geçinen bir ülke bir toplum haline getirilmesi için gereken adımların atılması. Coğrafyamızı kana bulayan Büyük İsrail hedefine ulaşmak isteyen dünya ile en etkili şekilde mücadele etmek ve Müslüman olsun olmasın Siyonizm mikrobundan etkilenen bütün mazlumlara el uzatmak dış politikadaki en önemli şiarlarımızdan olacaktır. Yeniden Refah Partisi iktidarında inşallah tarihten aldığımız şuurumuzla Birçok konuşmamızda da ifade ettiğimiz gibi vatan toprağına yapılan tecavüzleri ortadan kaldırmak, Ege'deki Yunan bayrağı dikilen, bize ait olan adacıklardan ve kayalıklardan Yunan bayrağını kaldırıp yerine Türk bayrağını dikmek de en önemli hedefimiz. Yeniden Refah Partisi iktidarında öncelikli konumuz Kuvveti üstün tutan G20, Şangay Beşlisi, Avrupa Birliği, Amerika gibi oluşumların peşinde koşmak yerine D8'i canlandırmak, kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde çalıştırmak ve en kısa sürede ikinci adım olan D60 hedefinin gerçekleştirilmesi için etkili bir dış politika izlemek dış politikadaki şiarımızdır. Ekonomik alanda esaret bitmeden siyasi esaret bitmez, dış politikada esaret bitmez. Ekonomik alandaki esaretin bitmesinin en önemli hususu da dünya siyonizminin en etkili sömürü aracı olan Amerikan dolarının etkisinden kurtulabilmektir. Biz inşallah merhum Erbakan hocamızın da defaatle dile getirdiği gibi Müslüman ülkeler ve bizimle birlikte olan bütün ezilen ülkelerle beraber Amerikan dolarından bağımsız ortak bir para birimine geçmeyi hedefliyoruz. Bu da yine dış politikada ve ekonomik alanında en önemli bir hedefimiz olarak ifade edilmesi gerekir. Dış politikadaki diğer önemli bir husus şudur: yabancı ülkelerin karşısında dik durabilmek, pazarlık masasında söz sahibi olabilmek, dikkate alınabilmek, kale alınabilmek, ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü olmanıza bağlıdır. Merkez bankasının rezervi eksi 60 milyar dolar olmuş, dış borcu 444 milyar dolar olmuş, bir senede. 560 milyar lira borç faizi ödemek zorunda olan, 1 milyar dolar, 2 milyar dolar döviz bulabilmek için Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Çin merkez bankasının kapısını aşındıran, yerli üretimde dahi yüzde 82 oranında dışa bağımlı olan bir ülkenin dış politikada sözünü dinletebilmesi mümkün olmaz. Bu nedenle biz dış politikada güçlü ve etkili Türkiye için öncelikle ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü Türkiye'yi hayata geçireceğiz inşallah. Değinmemiz gereken son bir hususta Suriyeli misafirlerimizin durumudur. Suriyeli misafirlerimize bugüne kadar millet olarak devlet olarak maddi manevi yapılabilecek her şeyi yaptık. Bu saatten sonra artık bir an evvel ülkelerine dönmeleri kendileri için de bizim için de en hayırlı olandır. Ve tabii ki bunları bu geceden yarına bugünden yarına göndermek apar topar göndermek değil, oradaki can güvenliklerinden emin olmak, oradaki Suriyeli yetkililerle görüşerek uygun ortamı sağlamak ve kendilerini bir an evvel uygun bir planla, programla ülkelerine göndermek en uygun olacaktır. İnşallah mültecilerle ilgili politikamız da bu yönde olacaktır. Ortaya koyduğumuz bu hedeflerimizin, bu projelerimizin gerçekleştirilmesiyle ilgili burada Huzurlarınızda aziz milletimize tüm kamuoyuna milli görüş sözünü veriyor. Milli görüş sözü çok önemli bir sözdür. Çünkü milli görüş demek konuştuğunu yapan görüş demektir. 50 senelik milli görüş tarihi iktidar ortağı olduğu dönemler, yerel yönetimlerde yetki sahibi olduğu dönemler konuştuğunu yapan milli görüş olduğunu ispat etmiştir. Bu nedenle milletimiz müsterih olsun. Milli görüş sözü veriyoruz. 50 yıllık tecrübemizle, iş bitirme belgelerimizle, altın yıldızlı referanslarımızla geleceğiz ve milletimizin yüzünü yine milli görüşle, yine refahla güldüreceğiz inşallah. <gülüyor> Cenabı Allah bunları konuştuğumuz gibi yapmayı da, uygulamayı da nasip etsin. İnşallah Cenabı Allah'ın yardımıyla, fedakar teşkilatlarımızın üstün gayretleriyle ve milletimizin ferasetiyle teveccühüyle en kısa zamanda iktidara gelip bu projeleri uygulamak, bu hedeflere ulaşmak, yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kurmak inşallah nasip olur. Bir kez daha değerli milli siyaset kurulları başkanlarımızı 20 tane milli siyaset kurulumuz var. 16 tane mevcut bakanlık. Bunlardan Gençlik ve Spor Bakanlığını ayırıyoruz. Gençlik Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ayrı oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ayırıyoruz. Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ayrı bakanlıklar oluyor. 18 bakanlık yapıyor. Bir de Dijital Dönüşüm Politikaları Kurulumuz var ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Politikaları Kurulumuz var. Bunlarla beraber 20 tane kurulumuz var. Her birinin birbirinden kıymetli başkanlarına ve kuruldaki burada hepsi yer alamadılar ama birbirinden değerli akademisyenlere, uzmanlara, kıymetli üyelerine Teşekkürler ediyorum. Değerli Siyasi İşler Başkanımız Bayram Sakartepe Bey'e bu çalışmalara öncülük ettiği için, verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Birliği Siyaset Kurulları Genel Koordinatörümüz Yunus Emre Taşçı Beyefendi'ye teşekkürler ediyorum. Ve tabii ki değerli genel başkanımcılarımıza ev sahibimiz İstanbul İl Başkanımız ve İstanbul İl teşkilatımıza, bizleri yalnız bırakmayan MKK üyelerimize ve sabırla dinleyen, iştirak eden tüm değerli basın mensuplarına internet üzerinden sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip eden aziz milletimize bir kez daha teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun. Günümüz hayırlı olsun. Yeniden refah iktidarında buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler ederim. Sağ olun, var olun. Tabii tabii. Sorular alalım. Mikrofonu versek mi? Tabii mikrofonu verecekler ama. Eee Sayın Başkanım benim şöyle bir sorum olacaktı. Sizin ilk başta bir eee Anadolu İttifakı diye bir çağrınız olmuştu. Sonrasında ikinci tura kalırsak eğer sandığa gitmeyin çağrısı yapacağız diye bir söyleminiz olmuştu. Şimdi son durumda düşünceniz nedir? Bunu öğrenmek evet, istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Tabii ikinci turla ilgili söylediğimiz şu, özellikle de ikinci büyük kongremizdeki muazzam atmosferi görünce ikinci tura inşallah zaten biz kalacağız diyoruz. Dolayısıyla Hatta bazı arkadaşlarımız bunu da yetersiz buluyor. Birinci turda seçileceğimiz için ikinci tura gerek kalmayacak diyorlar. Milli görüş 50 seneden beri söylediğimiz gibi milletimizin görüşüdür, ruh köküdür, aslıdır, özüdür. Dolayısıyla bu milletin bütün evlatları doğal olarak aslında milli görüşçüdür diye rahmetli Erbakar hocamız söylerdi. Dolayısıyla bizim de böyle iddialı bir söz ortaya koymamız son derece yerinde. Tabi ittifaklarla ilgili daha önce e, ifade etmiştik. Mevcut iki ittifakın da aslında sorunlara çözüm üretebilmesi mümkün olmuyor. Neden? E Çünkü temel bazı meselelerde hiçbir farkları olmadığını görüyoruz. Bakınız, Milletten Yeniden Refah Partisi gizleniyor, gösterilmiyor. Deniyor ki efendim eğer iktidara destek oluyorsa al sana Cumhur İttifakı. Eğer iktidardan memnun değilsen, başka bir şey istiyorsan al sana Millet İttifakı. Peki, bazı temel hususlar bakımından baktığımızda bu ittifakların birbirinden bir farkı var mı yok? Neden? E şimdi bir defa borç ve faiz ekonomisi. Mevcut iktidar kasım ayında yüzde on faizle bir buçuk milyar dolar borçlandı. Bir aralıkta tekrardan daha bir ay üzerinden geçmeden yüzde dokuz faizle iki milyar dolar daha borçlandı. Bu sene 565 milyar lira faize para ödeyecek. Borç ve faiz ekonomisini bütün hızıyla epeki muhalefet İstanbul Büyükşehir Belediyesi %10.7 faizle dolar borçlanıyor. İktidarın faiz oranını da geçmiş. O da bu borcun faizini belediye hizmetlerine yaptığı zamlarla İstanbul halkına yüklüyor. Aynen mevcut iktidarın bu aldığı borçların faizini zamla vergiyle millete yüklemesi gibi. Sayın Kılıçdaroğlu ben 500 milyar dolar kaynak getireceğim. Finansörlerle görüştüm Londra'da dedi. E bu kaynaklar büyük ölçüde tahvile dayalı olarak gelecek ve borç olarak gelecek. Ve bunlar 100 milyar dolar borçlanıyordu. Ben 500 milyar dolar borçlanacağım demek bunun manası. Bizim yeniden Refah Partisi gibi bir kaynak paketleri var mı yok? E sayın Babacan canlı yayınlardaki ifadeleri ortada. Ben diyor geldiğim zaman daha hızlı, daha çok, daha düşük faizli, daha uygun şartlarda borç bulacağım, kredi bulacağım ve ekonomiyi böyle idare edeceğim. E borç faiz ekonomisinden başka bir şey bu tarafta söylemiyor. Bu tarafta zaten uyguluyor. Sayın Kılıçdaroğlu Jeremy Rifkin isimli bir danışmanla çalışmaya başladı. AK Parti kanadı efendim ithal müfettiş getiriyorsunuz. ithal danışman getiriyorsunuz. Küreselcilerin adamıdır. Evet doğru söylüyorlar ama siz de 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak Amerikan McKinsey danışmanlık firmasından danışmanlık aldınız. Kendileriyle anlaşma yaptınız. Tencere dibin kara seninki benden kara. E diğer taraftan <gülüyor> biz İstanbul Sözleşmesini gelir gelmez geri getireceğiz diyor Millet İttifakı. Getirmenize gerek yok, mevcut iktidar Cumhur İttifakı bunu uyguluyor zaten. 6284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesinin uygulaması demekti. Ve o zaman da bir farkınız kalmıyor. Diğer taraftan Amerika'ya ziyaretler yapıyor. İyi Parti heyeti Amerikan Dışişleri Bakanlığı'yla görüşüyor. Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'ya Londra'ya gidiyor. E buna kızıyor AK Partilere ve niye kızıyorsunuz AK Parti'nin kuruluş aşamasında kurulmadan önce kurulduktan sonra en sık ziyaret ettiğiniz yerin başında Amerika geliyor. Sizin de dışarıyla bağlantı bakımından Millet İttifakı'ndan bir farkınız olmadığını gösteriyorum. CHP Nilüfer Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi LGBT merkezi açmış. AK Partili sosyal medya hesapları eleştiriyorlar. E peki sizin de resmi olarak izin verdiğiniz 22 tane LGBT derneği var. Yine tencerede dibin kara seninki benden karaya geliyor iş. Dünya Sağlık Örgütü'ne teslimiyet noktasında iktidarıyla muhalefetiyle hepsi aynı noktada. Var. Pandemi sürecinde ve sonrasında Dünya Sağlık Örgütü'ne tam teslimiyet Sayın Akşener geçenlerde bir konuşmasında ben İyi Parti olarak iktidar olduğum zaman nakitsiz toplum hedefini gerçekleştireceğim dedi. Nakitsiz toplum hedefi dış güçlerin uzun zamandan beri planladıkları kredi kartlarıyla simülasyonlarını denemesini yaptıkları bir sistem. Yani diyorlar ki bizim sistemimiz dışında hiç kimsenin elinde bir maddi değer bir para kalmasın. Ve dolayısıyla biz bir düğmeye bastığımız zaman istediğimiz şahsın, istediğimiz şirketin, istediğimiz ülkenin ekmek ve su dahi alamayacak noktaya getirelim. nakissiz toplum dedikleri bu. Sayın Akşener ben bunu tesis edeceğim diyor. Bu dış güçlerin projesidir. E peki iktidar kanadı en son Bali'deki G20 zirvesinde bir deklarasyona imza attılar. O deklarasyonun maddelerinden bir tanesi dünyada nakissiz toplumun inşa edilmesi için. Üye ülkeler üzerine düşenleri yapsınlar, gereken çalışmaları yapsınlar. E Paris İklim Anlaşması çok uzun tavsilatlı anlatamayız. Arkasında başka planlar var, samimi değiller, bunu ifade ediyoruz. E bu Paris İklim Anlaşması'na mecliste her iki tarafta iktidarıyla, muhalefetiyle beraber onay verdiler. E diğer taraftan Avrupa Birliği'ne teslimiyet. Sayın Cumhurbaşkanı ne istediğinizde taahhüt etmedik, ne yasa istediğinizde çıkarmadık diye Avrupa Birliği'ne serzenişte bulundu. E şimdi masadakilere bakıyorsunuz, onlar da diyorlar ki efendim bu iktidar yeteri kadar entegre olamadı, yeteri kadar Avrupa Birliği'nin istediğini yapamadı. Biz geldiğimiz zaman daha iyi yapacağız, daha iyi entegre olacağız. E bu noktada da bir farklılık yok. E usulsüzlüklerle ilgili şimdi Beşiktaş Belediyesi'nde soruşturma yürütüyorlar. E peki Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu her çıktığı televizyon programında bizim şu kaynak paketleri ve projeler kitabı gibi, ansiklopedi gibi dosyaları kaldırıyor. Diyor ki benden önceki AK Parti belediyesi dönemine ait milyarlık yolsuzluk dosyaları canlı yayında söylüyor. Gelsinler burada tartışalım. Ben diyor savcılıklara veriyorum, hiçbir şey yapılmıyor. E, usulsüzlük bakımından, suistimal bakımından da her iki tarafla ilgili bu iddialar var. E, dolayısıyla ekonomi alanında, dış politika alanında, sosyal politikalar alanında, uluslararası ilişkiler, uluslararası sözleşmeler bakımından temel hususlarda birbirlerinden bir farkları yok. Hatta bizim katıldığımız bir canlı yayında oradaki programı sunan arkadaşımız güzel bir şey söyledi. E o zaman Fatih Bey siz şunu mu söylüyorsunuz? Ya siz iki masayı bırakın, tek masaya dokuzunuz birden oturun. Nasıl olsa aynı şeyleri söylüyorsunuz <gülüyor> mu? Deliyorsunuz. Derin. Şimdi bu anlattığım örneklere bakınca hakikaten iki ayrı masaya gerek yok. Dokuzu birden aynı masaya oturacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz milli görüşüz. Milli görüşün temel prensipleri kırmızı çizgileri doğrultusunda planlarımız, projelerimiz ilk yüz günde yapacaklarımız ortada ve milletimizin bu farkı fark etmesi ve kendisine bir şey veremeyeceği ortada olan masa başındakilere de kasa başındakilere de gitmek yerine Milli görüşe yeniden refaha gelmelerini istiyoruz inşallah. Başka var mıydı? Hoş geldiniz. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 8500 TL olduğunu açıkladı. Bu ücreti işveren ödeyebilecek mi? Işçi geçinebilecek mi acaba? Tabii dediğiniz gibi iki boyutu var. Asgari ücret bir defa açlık sınırının bugün 8600 lira seviyesine geldiğini ifade eden araştırmalar var. 7600 oldu diyenler var. Ortalamasını alsak 8000 lira. 8000 lira açlık sınırı olan bir ülkede, yüzde %170 enflasyonun olduğu bir ülkede bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin 11000 lira seviyesine geldiği bir ülkede yoksulluk sınırının 25420 lira olduğu bir ülkede asgari ücretin 8.500 lira olmasının da yeterli olmadığını açık bir şekilde ifade etmek gerekir. Bizim hesaplamalarımıza göre asgari ücrete yüzde 150 zam yapmak gerekir diye ifade etmiştik. Bu da 14 bin lira küsur bir rakam yapar. Neye göre bunu söylüyoruz? Bir defa enflasyona karşı alım gücünün korunması birincisi, ikincisi büyümeden payın işçi kesimine, iş gücüne aktarılması. Çünkü Türkiye TL bazında Türkiye'nin milli geliri artıyor, büyüyor. Bu artış her ne kadar dolar bazında artmasa da TL bazında asgari ücrete yansıtılması lazım. Üçüncüsü de her fırsatta iktidarın söylediği bizi kıskanan Avrupa Birliği ülkelerinde son yıllardaki asgari ücretteki artış trendini yakalayacak olursak bu üç husus eklendiğinde yüzde yüz bir maaş zammının yapılması ve 14 bin liraya getirilmesi lazım. İşverenle ilgili ayrıca vergilerin ortadan kaldırılması, teşviklerin sağlanması, faizsiz kredi imkanlarının sağlanması, gerekli desteklerin yapılması ama milyonlarca asgari ücretli de bu insani yaşama koşullarına bir an önce kavuşturulması lazım. Bu nedenle tabii 8500 lirayı bu hesabın çok altında ve yetersiz görüyoruz. Bu açlık sınırı şu anda 8600 lira seviyesinde gösteren araştırmalar var söylediğim gibi. Bu enflasyon oranıyla çok kısa sürede 10 bin lirayı geçecek ve 8.500 liralık asgari ücretle gene milyonlarca asgari ücretli maalesef açlığa mahkum edilmiş olacak. Çok teşekkür ederim. Efendim. Efendim ha hayırlı günler diliyorum. Hoş Çetiner, İstanbul Times medya grubu imtiyaz sahibiyim. İstanbul Gazeteciler Derneği ve İstanbul Gazetek Basın Mesupları Derneği yönetim kurulu üyesiyim yüz günde yapacağınız programları anlattınız, Çok faydalandık. Teşekkür ederim. Ancak bundan önce nasıl iktidar olacağınızı anlatmanızı isterdim. Ben günde sokaklarda 300 tane vatandaşa soru soruyorum. Üç gün önce Bahçelievler ilçesinde merhum Erbakan'ın oğlu bir parti kurdu. Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Bilenlere oy verir misin, vermez misin diye sordum. Gerçekten henüz partide haberi olmayan çok büyük bir kitle var. Ulusal medyanın yüzde 85'i Ne yazık ki iktidarın tekelinde, yüzde 15'i de ana muhalifetin tekelinde. 15 sene önce ben siyasi sokak röportajları yapmaya başladığım zaman hiç kimse yoktu ama bugün çok sayıda kanal var. Bizim de günlük 750 bin takipçimiz, 300 bin abonemiz var. 4 yıl oldu partinizi kuralı. genel merkezinizin bir kriter oluşturup işte 150 bin abonesi, 200 milyon izlenmesi olan kanlara irtibata geçmesi gerekirdi. Çünkü ulusal medya bir şekilde milli görüşün sesini duyurmayacak. Biz bunu görüyoruz. Siz nasıl iktidar olacağınızı anlarsanız çok daha memnun oluruz. S sosyal medyayı yeteri kadar kullanmadığınıza inanıyorum ben. Çünkü ben takip ediyorum. İstiyoruz ki daha çok sosyal medyada halka inmenizi tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tabii çok doğru söylediniz. Bu söylenen çok güzel projelerin çok doğru sözlerin ulaştığı kitle çok önemli. Sizin doğru sözleriniz, projeleriniz yüz bin kişiye ulaşıyorsa başkasının palavraları yalanları on milyon kişiye ulaşıyorsa maalesef o onu bastırıyor. Dolayısıyla bu noktada iktidara gelmek bakımından en önemli çalışmayı biz milli görüş geleneğinden gelen bir parti olarak arazideki çalışmaya halkla yüz yüze birebir yapılan çalışmaya veriyoruz. Ve bugüne kadar dört senede Türkiye'de her kesimden insanımıza dokunan, onları dinleyen çok ciddi bir arazi çalışmasını gerçekleştirdik. Halkla İlişkiler Başkanlığımız Anadolu Buluşmaları programları adı altında Türkiye'nin dört bir yanında programları yaptı ve bundan sonra da hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyor. Örneğin yarın, öbür gün inşallah İstanbul'da bunları yapacağız. Önümüzdeki hafta Urfa'da, Diyarbakır'da, ondan sonraki hafta Konya'da, Antalya'da. Bütün bir MKYK üyelerimiz, genel merkez heyetimizle beraber biz de dahil olmak üzere sahaya iniyoruz. Ve bütün esnafımızı vatandaşımızı yerinde ziyaret ederek onlara dokunarak onların derdini dinleyerek projelerimizi anlatıyoruz. Bununla beraber üye kayıt çalışmamız son derece önemli. Vatandaşa ulaşmak onlara sesimizi ulaştırmak bakımından onlara davamızı projelerimizi anlatıp üye kaydetmek buna çok büyük önem veriyoruz. Bugün 300 bine yakın resmi üyemizin olması, bu geçen süre içerisinde son derece önemli bir rakam. MHP'nin mecliste grubu olan bir parti 420 bin üyesi var. İyi Parti mecliste grubu olan bir parti 550-560 bin üyesi var ve biz şu anda 300 bin üye sınırına gelmiş durumdayız. İnşallah bunu 500 bine çıkarma hedefimiz var. Bu çalışmalarımız sürüyor ve yine iktidar olabilmek için gerekli çok önemli bir çalışmada sandık bölgesi teşkilatlanması çalışmasıdır. Türkiye'de aşağı yukarı 200 bin sandıkta 2023 seçimlerinde oy kullanılacak. Bu sandıkların her birinde bir baş müşahit ve 4 müşahitten oluşan 1 milyonluk bir teşkilatı oluşturmak için çok gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Şu anda yüz bine yakın sandıkta baş müşahitlerimiz tamamlandı. Cumartesi günü sabah burada İstanbul'daki sandık sorumlularımızla bu çalışmayı tekrardan takip edip toplantımızı yapacağız. İnşallah bir an evvel bütün sandıklarda da teşkilatlanmamızı tamamlamak. Bu sandıktaki teşkilat da o sandıkta her bir sandıkta oy kullanacak 250 ila 300 kişiye bizim sesimizi ulaştırmak, projelerimizi ulaştırmak, derdimizi anlatmak için görev yapacaklar. Üye kayıtları, sandık teşkilatlanması, arazide birebir insanımızla fiziksel temasla yaptığımız programlar ve tabii ifade ettiğiniz gibi sosyal medya kısmı da çok önemli. Bununla ilgili de inşallah çok daha profesyonel ve etkili bir çalışmayı önümüzdeki günlerden itibaren başlatıp seçim sürecinde sosyal medyada gereken ağırlığı inşallah vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Son bir, soru alacağız. Ha, son bir tane alalım tabii. Sayın Genel Başkan, Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği Genel Başkanı Mithat Sayar. Sayın Başkanım, iktidara geldiğinizde kültürel yozlaşmaya neden olan Sosyal medyayla ilgili neler yapacaksınız? Bir takım sosyal medya e, isim vermek istemiyorum reklam olması için. E, Türk kültürüne ve e, bizim örf adet geleneklerimize e, aykırı bir şekilde yozlaşmaya neden oluyor. Neler yapacaksınız? İkinci bir sorum da iktidara geldiğinizde yüzde sekten beşi iktidarda olan bir medyayla yüzde on beşi muhalefette olan bir medya var. Basın kanununu Nasıl düzenleyeceksiniz? Tekelleşmenin önüne geçecek misiniz? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii biz daha önce bu yeni sosyal medya yasası ile ilgili de açıklamalarda bunu ifade etmiştik. Ikinci sorudan başlayacak olursak, bir defa sosyal medyanın da medyanın da sadece tek sesli bir hale gelmesi her zaman ifade ettiğimiz gibi siyasette ve devlet yönetiminde kaliteyi olumsuz etkiliyor. Çünkü rekabet ortamı ortada kalmıyor sadece iktidarın söyledikleri, sadece iktidarın doğruları gerçek olarak insanlara sunulunca hiçbir muhalefete imkan verilmeyince bu devlet yönetiminde de kalitesizliğe yol açıyor. Bunun önüne geçmek rekabet kaliteyi getirir anlayışıyla tabii ki kişilik haklarına saldırmadan, hakaret etmeden <gülüyor> bu özgürlüğün sağlanması basında en önemli hedeflerimizden bunu açıkça ifade edebilirim. Hatta bu sosyal medya yasasının da sansüre yönelik kısıtlayıcı, baskılayıcı bir yasa olduğunu söylemiş ve eleştirmiştik. Muğlak kime göre doğru, kime göre yanlış, kime göre yanıltıcı olduğu bilinmeden yanıltıcı haber yayma suçuna hapis cezası verilmesi uygun değildir demiştik. İktidarın da muhalefetin de objektif bir şekilde sesini duyuracağı, hakaret etmeden, kişilik haklarına saldırmadan, bir medyanın, bir sosyal medyanın hayata geçirilmesi son derece önemli. Tabii diğer husus bir yandan ahlaki erozyon konusu. Yani burada hukukun, adaletin tesis edilmesi, refahın tesis edilmesi, ekonomik sıkıntıların ortadan kaldırılması ama bunlarla beraber maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmada ifade ettiğiniz gibi çok önemli. Bir defa Türkiye'de baktığınızda uyuşturucu kullanımının çok yaygınlaştığını ve çok küçük yaşlara düştüğünü görüyoruz yeni yeni uyuşturucu türlerinin ülkemize sokulduğunu görüyoruz. Diyarbakır'da, Adana'da ve Urfa'da muhtarlarımızla teşkilatımızla bir araya geldiğimizde en önemli sorunumuz gençlerin uyuşturucu kullanmasıdır diyor. Allah muhafaza buyursun. Diğer taraftan boşanmalar çok ciddi bir şekilde artıyor. Üç evlilikten bir tanesi boşanmayla sonuçlanacak noktaya gelmiş. e boşanma demek ailenin yuvanın yıkılması demek. E, sağlıklı bir aile yapısı olmadan sağlıklı bir neslin yetişmesi mümkün olmaz. Diğer bir husus ateizm ve deizm gibi birtakım felaketlerin gençler arasında yaygınlaşması. Ve tabii ki bu LGBT sapkınlığının dış güçler tarafından bir zehir olarak bünyemize enjekte edilmeye çalışılmaz. Kendisi LGBT olmayacak dahi olsa buna tepkisiz hale getirmek, bunu normalleştirmek, bunu doğallaştırmak, bununla ilgili bir propaganda yürütülüyor. Dolayısıyla bu ifsatlara karşı yeniden Refah Partisi olarak önemli adımlar atacağımızı ifade ediyoruz. Birincisi bir defa medyanın, sosyal medyanın değerlerimize, yapımıza, tarihimize, kültürümüze uygun yayın yapacak hale getirilmesi. Bu olmadan gençleri elinizde tutabilmeniz, ne kadar anne baba gayret sarf etse de medyanın bu ifsadı olduğu zaman başarılı olması mümkün olmuyor. Diğer taraftan Aile yapısının güçlendirilmesi, boşanmaların önlenmesi için aile ve sosyal politikalar alanındaki yuva yıkan batıdan ithal düzenlemelerin ıslah edilmesi, düzeltilmesi son derece önemli. Ve diğer taraftan da tabii ekonomik sıkıntıların ortadan kaldırılması. Çünkü ekonomik kriz hem madde bağımlılığında etkili, hem yuvaların yıkılmasında etkili, hem ahlaki erozyonda etkili ve diğer bir hususta eğitimin ıslah edilmesi. Biraz evvel milliyetin bahsinde de çok uzun uzun ifade ettim. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesillerin yetiştirilmesini sağlayacak bir müfredat bir eğitim sistemi. Materyalist, dünyacı, çıkarcı, nefsine esir olmuş bir nesil yetiştirirseniz ahlaki erozyonun, manevi erozyonun üstesinden gelemezsiniz. Nefis terbiyesine esas alan, ahiret öncelikli, kuvveti değil hakkı üstün tutan, materyalist değil maneviyatçı bir neslin yetiştirilmesi de en öncelikli olarak eğitimden geçiyor bunun yolu. Yani medyanın, sosyal medyanın ıslah edilmesi, eğitim sisteminin müfredatın ıslah edilmesi, ekonominin ıslah edilmesi, aile ve sosyal politikalar alanındaki yasaların düzenlemelerin ıslah edilmesi. Bu manevi ahlaki erozyonun bu ifsadın üstesinden gelinmesi için atılması gereken adımlar. Maddi kalkınmayla beraber manevi kalkınmanın da eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekir. Milli görüş olarak bunu her fırsatta ifade ediyoruz. Çok teşekkürler ederim. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Allah hayırlı mübarek etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli başkanımıza başkanımızı göndermeden çok değerli Milli Siyaset Kurulu başkanlarımızı sahneye davet etmek istiyoruz. Fotoğraf çekimi için ümit emirli siyaset kurulu başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz toplu bir fotoğraf karesi alınacak I'm yeah. Sayın Genel Başkanımıza, Kıymetli Genel Başkan Yardımcılarımıza, çok değerli MKYK üyelerimize, İstanbul İl Başkanımıza, Milli Siyaset Kurullarımızın saygıdeğer başkanlarına, üyelerine, değerli protokol mensuplarına ve basınımızın yüzide temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. Milli Siyaset Kurulu Kurul üyelerimizi de davet ediyoruz sahnemize fotoğraf çekimi için. Refah iktidarında ilk 100 gün isimli çalışmanın lansman programında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu bize yaşattığınız için çok teşekkür ediyoruz hepinize özellikle basın mensubu arkadaşlarımıza programımızın böylelikle sonuna geliyoruz efendim hayırlı günler diliyoruz.